Sayın Erbakan bizlerle birlikte. Hoş geldiniz Sayın Erbakan yayınımıza. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar. İyi akşamlar efendim. Ne Öncelikle e, sizin bu gelinen durumu nasıl değerlendirdiğiniz e, öğrenilmeli bu yayında ne dersiniz? Tabii çok teşekkürler. Stüdyodaki misafirlere de, izleyicilerimize de selamlar, mühürmetlerimi iletiyorum. Tabii biz yeniden Refah Partisi olarak bu altılı masanın gidişatını değerlendirdiğimiz konuşmalarımız çok olmuştu. Aylar öncesinden sıkıntılar olduğunu ve böyle bir sonuca bu işin gideceğini ifade ettiğimiz konuşmalarımız olmuştu. Bir defa tabii İyi Parti'nin uzun zamandan beri sürdürdüğü kazanacak aday söylemi aslında çok büyük manalar barındırıyordu içinde ve Sayın Kılıçdaroğlu'na da tabii bir mesajdı bu arkasından tabii HDP'ye bir bakanlık mi, verilmesi mi tartışmaları oldu. İYİ Parti ve CHP'li milletvekilleri arasında çeşitli atışmalar oldu. İşte İYİ Parti'den bir milletvekili Sayın Kılıçdaroğlu Alevi kökenli olduğu için onu cumhurbaşkanı adayı yapamayız dedi. Birçok sürtüşmeler vardı ve en sonunda da tabii böyle bir noktaya gelindi. Bizim görüşümüz tabii bu tablo altı partide olumsuz etkiler diye düşünüyoruz. Evet. Bir defa hem partilerin hem de millet ittifakı seçmeninin Moral ve motivasyonu üzerinde olumsuz bir etki yapacaktır böyle bir tablo. Bununla beraber Millet İttifakı'na oy vermeyi düşünen veya da vermek konusunda tam kararlı olmayan seçmen de diyecek ki tabii muhalefetteyken böyle kritik bir zamanda tam bir eşiği atlayalım derken anlaşamayan uzlaşamayan bir yapı iktidar olmaz halinde de ne kadar anlaşabilir ne kadar uzlaşabilir Ülkeyi yönetmede bu nasıl bir tablo ortaya çıkarır bunu da sorgulayacaktır. Bu Bunların dışında tabii koalisyonların verimli olmadığı ve uzlaşmaya yol açmak yerine kaosa yol açtığı tezi özellikle Cumhur İttifakı tarafından dillendirilen tezin de aslında seçmen nezdinde, halk nezdinde güçlenmesine yol açabilecek bir durum böyle bir değerlendirmeyle herhalde özetleyebiliriz çok, diye düşünüyorum. çok teşekkürler bu arada partinizin bu seçimlerdeki pozisyonuyla ilgili epey şey konuşuldu tek başınıza mı gideceksiniz yoksa Cumhur İttifakı'ndan yanılmıyorsam çok böyle bir resmi olmaya da bilir teklifler gelmişti ne olacak pozisyonunuz şu aşamada eğer önceden bir fikriniz varsa değişti mi efendim evet aslında çok bir değişiklik olmadı biz uzun zamandan beri dile getiriyoruz hem seçmenden edindiğimiz intiba Anadolu'yu dolaştığımızda halkla buluştuğumuzda edindiğimiz intiba hem teşkilatlarımızın ve bize oy vereceğini söyleyen üye olan destekleyen seçmenin İsteği bizim tek başına girmemiz yönündeydi ve biz de uzun bir zamandan beri bunun böyle olacağını ifade ediyoruz. Şu andaki şartlarda da şu anda içinde bulunduğumuz durumda da kendi başımıza seçimlere girip Cumhurbaşkanı adayımızı da kendimiz çıkartacağız şeklinde bir durumdayız. Ama tabii siyasette 24 saat çok uzun en son bu altılı masadaki gelişmelerde bunu bize gösterdi. Türkiye siyaset özellikle Türkiye'de sürprizlere gebe ee, seçime de tabi zaman az kaldı ama yine de 24 saat uzun bir zaman dediğim gibi eğer prensiplerde anlaşabilirsek bir ittifakın içinde de asla olmayız biz diye bir kesin çizgimiz de yok. Ee, mesele milletvekili olmak meclise girmekten ziyade prensipler üzerinde uzlaşıp anlaşıp o ittifakın iktidar olması halinde... <gülüyor> Bir mutabakat halinde ortaya konması bunun üzerinde bir uzlaşı sağlanması ama şu noktada bugüne geldiğimiz aşamada bugün geldiğimiz aşamada böyle bir ittifakta anlaştığımız uzlaştığımız henüz yok ve kendimiz kendi başımıza gireceğiz o şekilde gözüküyor. Ee, birkaç tane soru akla getirdi bu söyledikleriniz bir numara. Cumhurbaşkanı adayımızla gireceğiz bu seçime dediniz. Bu kim olacak? Fatih Erbakan'ın olma olasılığı nedir aday olarak? Evet, tabii bununla ilgili daha önce de açıklamalarımız olmuştu. Biz yeniden Refah Partisi olarak kendimiz partimizin Cumhurbaşkanı adayını göstereceksek, bu adayın tabii partinin genel başkanı olması son derece doğal. Zaten seçime girme hakkı olan bütün siyasi partilerin genel başkanları aslında potansiyel cumhurbaşkanı adaylarıdır. Bunu hep söylüyorum. Dolayısıyla biz kendimiz girmemiz halindeki şu anda öyle gözüküyor. Kendimiz de cumhurbaşkanı adayını parti olarak çıkarttığımız zaman bunun da tabii genel başkan olması biz olmamız son derece doğal bir durum. Evet. İki, özellikle Kemal Kılıçdaroğlu bu krizden sonra yaptığı açıklamada bütün kesimleri kapsamayı planladıklarını e, açık ve net bir şekilde ortaya koydu önce soldan başladı ama size de gelirlerse bir de e, masada e, zamanında birlikte çalıştığınız e, ve rahmetli Erbakan'ın döneminde de e, aynı çatı altında olduğunuz isimler de var ne dersiniz bu e, teklif gelmesi halinde iki taraftan da tercihiniz ne olur? Bir taraf belli olur ama en azından Kılıçdaroğlu bir çağrı yaparsa, tabii ki Sayın Karamolluoğlu'na danışarak size gelirse tavrınız ne olur? Tabii bu noktada ideolojik olarak ciddi ayrıştığımız hususlar olması sebebiyle, Böyle bir birlikteliğin olması ihtimalini çok düşük görüyoruz. Evet. Yine tabii yetkili kurullarımızda, MKYK'mızda, Hı. MYK'mızda bunlar görüşülür, istişare edilir. Sadece tek başına kendi başımıza vereceğimiz bir karar da değil. Evet. Ama bizim zaten çizgimizde ortada. CHP'nin politikalarıyla ilgili, altılı masanın politikalarıyla ilgili eleştirilerimiz de ortada. Dolayısıyla böyle bir noktada tabi uzlaşmak, uyum sağlamak çok da mümkün olmaz diye düşünüyorum. Peki efendim, çok sağ olun. Bizimle birlikte devam eder misiniz bilmiyorum ama siyasetçilerin zamanları kısıtlıdır. Eklemek istediğiniz bir konu var mı Sayın Erbakan? Tabii böyle bir aslında masadaki gelişme bizim yine çok önceden ifade ettiğimiz bir üçüncü ittifakın yolunu açma ihtimali de olabilir. Evet. Bunu da bir değerlendirme olarak ortaya koymak gerekir. Yani burada sizin de ifade ettiğiniz gibi CHP öncülüğünde belki HDP'nin bir takım sol partilerin orada toplanması ve İyi Parti'nin yerinin bu partilerle takviye edilip doldurulmaya çalışılmaz söz konusu olabilir. Tabi Parti de belki Memleket Partisi ve Zafer Partisi ile bir ittifak yoluna gidebilir. Çünkü onlar da şu anda tek başına kaldılar gibi gözüküyor. Veya Gelecek Partisi, Saadet Partisi, İyi Parti, Yeniden Refah Partisi gibi bizim daha önceden ifade ettiğimiz seçmen kitlesi birbirine daha yakın seçmenin sağ partiler olarak nitelendirdiği Partilerin bir birlikteliği de tabii söz konusu olabilir. Çok önce biz bunu bir, bir buçuk sene evvel de dile getirmiştik. Ancak yaşanan bu son gelişme, böyle bir üçüncü ittifakın kapısını açabilecek bir gelişme. Efendim, çok çok teşekkür ediyoruz. Yayınımıza teşekkür katkılarınız oldu. Pek çok konuyu da samimiyetle yanıtladınız. Mesele milletvekili olarak parlamentoya girmek değil sözünüzü ve Türkiye'de 24 saat siyasette çok uzun süredir sözünüzü de not ettik. Çok teşekkür ederiz.